Dün öğle öyle vakitlerinde 3,5'ler gibi bana gelen bir telefonla eve geldim. Yangın olduğunu, yangın çıktığını belirttiler bana. Eve geldiğim sıralarda e, itfaiyelerin, AFAD ekibinin, polislerin e, nezaretinde eve müdahale edilmeye çalışılıyordu. Sağolsun itfaiye arkadaşlarımız, sahabelerimiz, eşimi, çoluğu, çocuğumu kurtardılar alevin içinden. E, evin içinde bilinmeyen herhalde büyük ihtimalle de teşhis konulan elektrik sisteminden kaynaklanan bir alevle meydana gelmiş yangın. Bütün eşyalarımız gördüğünüz gibi ziyan oldu. Yine buna da şükürler olsun diyoruz. En azından bir can kaybı olmadı. E, bu durumda ben de şu an çok zor durumdayım. Dört çocuk babasıyım. Dört çocuk okutmaktayım şu an. Kiradayım olduğu gibi. İşsizim. Herhangi bir sabit bir gelirim de yok. Hani bu durumda nasıl e, karşı karşıya geleceğimi bilemiyorum. Saygıdeğer büyüklerimizden, e, yetkilerimizden buradan sesleniyorum. Umiyorum ki de e, bu durumla manzara ile karşı karşıya beni anlayacaklarını bir el uzanacaklarını uzanacaklarını sesime ses olacaklarına inanıyorum. Umarım ki sesime ses olacak büyük etkilerimiz olacaktır. Bir el koyacaktır. bir bir fikrim Tamam. sen? Tamam şu kadar da mümkün değil hocam. Okay.